Merhaba. Yaz aylarında duvar tipi klima kullanmanın ideal standart derecelerini anlatacağım. Tabi bu ustadan ustaya değişebilir. Şimdi bu alan bir iş yeri. Şöyle mutfağa. Şimdi burada normal şartlardan bu klimayı 18 derecede Sürekli çalıştırıyorlar. 18 derecede sürekli çalıştırdığınız zaman bu 18 derece üçlü anlamına gelmiyor. Burasının 18 dereceye ulaşınca kadar çalışmasını sağlıyor. Makine bu sefer zorlanıyor. Şimdi normal şartlarda ideal konun 23 derecede 26 derece olması lazım. Şimdi ben klimayı açacağım. Hiçbir şey eylemedim. Bakalım kaçta bırakmışlar. Evet bu sefer 24 derecede bırakmışlar. Bilinçli bir arkadaş 24 derecede bırakmış. Yani normal şartlarda 24 derecede çalışmasının oranın serinlemesine yeterli. Bunu 18'e alırsak burası 18 derece olana kadar iç motor Dış motor sürekli çalışmak zorunda kalacak. Bu hem çok fazla enerji tüketimi, hem de makinenin zorlanması anlamına gelir. İdeal olarak 23 ile 26 derece olması hem enerji tasarrufu açısından hem de ortamın serinlemesi açısından idealdir diye düşünüyorum.